Harekits Parents, üniversiteli gençlerle çocuklu aileleri bir araya getiren Türkiye'nin ilk oyun ablası ve abisi bulma platformudur. Ben Esra Ulusoy, Hareket Sanferin kurucu ortaklarındanım. Üniversite eğitimimi Londra'da applied psychology üzerine tamamladım. Türkiye'de 13 yıla yakın süre çeşitli reklam ajanslarında, müşteri ilişkilerinde görev yaptım. Global ve lokal markalara hizmet verdim. Ben profesyonel hayatı bıraktıktan sonra ikizlerimin dünyaya gelmesiyle birlikte İstanbul dışında bir yerde ikamet etmeye başladık ve orada birçok çocuklu aileyle bir araya geliyorduk. Ben de yurt dışı eğitimimde aslında bu verdiğimiz hizmeti gerçekleştirebilecek cep harçlığımı çıkarmak için. İşte ortağım Selim Kaya ve ailesiyle birlikte çocuklarımızı beraber yetiştirirken neden böyle bir fırsatı bir Türkiye'de gerçekleştirmeyelim diye beyin fırtınası yaparken üstüne bir şeyler de katarak arakitsan parents'ta oluşturduk ve bunun sadece ve sadece üniversite gençlerle yapılması konusunda hem fikir olarak şirketimizi kurduk. Arekits Parents, üniversiteli gençlerle çocuklu aileleri bir araya getiren Türkiye'nin ilk oyun ablası ve abisi bulma platformudur. 3-12 yaş arası çocuklu ailelere hizmet vermektedir. Online ya da offline dediğimiz evde oyun ablası, oyun abisi, çeşitli aktivite paketlerinin olduğu ya da sadece yabancı dile yönelik hizmetleri bulunmaktadır. Merhaba, ben Selim Kaya. Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. Evliyim ve iki çocuk babasıyım. İki çocuk sahibi olduktan sonra her ebeveynin yaşadığı gibi çocuklarımıza daha iyi, güzel ve doğru bir gelecek sunmak için onların gelişimine önem verdik. Fakat yeni ebeveynler olarak, genç insanlar olarak çocuklarımız için her zaman en doğru gelişim planını kendimiz yapamayabiliriz. Bu noktada bu işin uzmanlarından, bunu öğretebilecek insanlardan çeşitli hizmetleri, servisleri almak çocuklarımızın gelişimine çok iyi katkı sağlayacağını düşündük. Ve bu yüzden kendimiz bulamadığımız alternatifi yaratmak adına Şubat 2020'de Hareket Saint Perens'i Çok küçük bir WhatsApp anne grubuyla bu işimizi başlattık. ve Hatta İstanbul'un çok küçük bir bölgesinde başladık ama inanılmaz derecede hızlı bir geri dönüş alarak biz iki ayın sonunda tüm İstanbul, Ankara, İzmir hatta ulaşamadığımız illerden bile talepler almaya başlamıştık. Kurulduğumuzdan beri çocuklu ailelere sağladığımız hizmet yaklaşık 9.000 seansa geçti. Burada 250'den fazla üniversite öğrencisiyle beraber çalıştık. Online hizmetleri hem Türkiye'de hem de globalde bulunduğumuz bölgede bu hizmeti arayan her aileye sunabiliriz. Fiziksel hizmetlerde ise Türkiye'deki çalışan ebeveynleri düşündüğümüzde hem annenin hem babanın çalışması çocuğun gelişimi için özel bir yatırım, kaynak ve ilgi arayışını ortaya çıkarıyor. Bu noktada Arikinti St.Parents olarak biz devreye giriyoruz. Türkiye'de eğitim hizmetlerine harcanan tutar bugün yaklaşık 60 milyar TL'ye geçiyor. Bunun yaklaşık 6 milyar TL'si özel ders ve eğitim harcamalarına giriyor. 1,5 milyar TL'lik online eğitim ise devasa bir pazar. İşte bu noktada çocukların doğru gelişimi adına Arikinti St.Parents, üniversite öğrencileriyle yaptığı işbirlikleriyle devreye girip, çocuklarınızın gelişimi için doğru gelişim planının hazırlanmasına ve bu hizmetlerin sağlanması konusunda ailelere destek oluyor. Masraflarımızın üçte biri yönetim ve operasyonel giderlere, 3'te biri mobil uygulama ve dijital altyapımızın gelişimine, son kalan üçte biri de reklam ve tanıtım hizmetleriyle aileler ve öğrencilere ulaşmada harcanacak bütçemizdir. Sizleri bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Bizimle bu yolculuğa katılın ve Arikits Parents'ın büyümesini beraber görelim.